Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kampımız kaldığımız yerden devam ediyor. En son fonksiyonların large testini çözüp fonksiyonlara bir nokta koymuştuk. Güzel de bir nokta oldu. Çünkü fonksiyonlarla alakalı ikinci bölümüyle alakalı fonksiyonların yani aithe fonksiyonlarla alakalı Kafamda soru işareti bırakabilecek herhangi bir nokta bırakmadık arkadaşlar. Ve Artık sen kolay testini de çözdün, orta testini de çözdün, zor testini de çözdün, konuyu zaten en başında detaylı bir şekilde dinledin. Şimdi geldik nereye? İşte buraya. İkinci dereceden denklemler. Arkadaşlarım ikinci dereceden denklemlerle alakalı eğer çok ama çok ileri gitmek istiyorsan hani hocam ya ikinci dereceden denklemler ne ki her denemede hiç kaçırmadan anında yapıştırıyorum demek istiyorsan yapman gereken tek şey var. Önceki konularla alakalı çarpanlara ayırma konunun inanılmaz derecede iyi olması gerekiyor. Ve bakın bunu sakın unutmayın. Delta durumlarına ki birazdan göreceğiz. Delta durumlarına hakim olacaksın. Bu bölümleri inanılmaz derecede iyi dinleyeceksin. O yüzden gel şunu yapalım. Sen tüm dersi çok iyi dinle. Tamam böyle aç kulaklarını can kulağıyla dinle. Kalbinle dinle beni ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sıkılmaca, gücenmece, alınmaca, darılmaca yok. Yorulmaca yok. Ne dedik? Bak yukarıda. Hedef full matematik çünkü. Eğer sen AYT'de matematiği fullemek istiyorsan lütfen dediklerimi harfiyen yerine getir. Umarım anlatabilmişimdir derdimi, umarım sen de kendi derdinden haberdarsındır. Şimdi, hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ki bu arada onu da söylemeden geçmeyelim dersimize. AYT Kamp kitabımız arkadaşlarım hala soranlar var hocam bir kitabınız var mı kitaptan mı gidiyorsunuz yoksa pdf'lerden mi ilerliyorsunuz arkadaşlar kitap var e, satış linki açıklama kısmında mevcut oradan kitabı edinebilirsin e, ve bunu da hatırladıktan sonra artık dersimize başlayalım mı başlayalım bakalım hadi gelin hep beraber derse. Sahnelerimizde hazır arkadaşlar hemen yukarıda görüyorsunuz artık fonksiyonlar lambasını söndürdük onun fonksiyonları lambasını söndürdük ikinci dereceden denklemlerin ışığını yaktık ve o ışıklar böyle zaman geçtikçe tık tık tık tık tık tık tık aşağı doğru gidecek bakın ilk lambayı söndürdük ikinci lambayı yaktık bile. İkinci dereceden denklemlerdeyiz artık Yarın bir gün hemen şurada da S, M ve L harflerini Göreceksin İnşallah vaktimiz olursa Allah ömür verirse Göreceksin arkadaşım Ve bir şey diyeyim mi İkinci dereceden denklemleri Burada konusunu bak sadece konusunu bile bitirdiğinizde Aklından şunu geçireceksin Ulan hani ben konuyu bitirdim Daha test çözmeden ben uzmanlaştım Bunu söyleyeceksin Bunu ben sana dedirteceğim tamam? Şimdi Başlayalım bakalım konumuza. Bismillah. A, B ve C reel sayılar ve A sıfırdan farklı olmak üzere. Şimdi burada A, B ve C herhangi bir reel sayı. Bakın, normal şartlar altında A kaç, bilmem, B kaç, bilmem, C kaç sen de bilmezsin. Ama burada arkadaşlarım reel sayılar diyorsa o bilinen bir şey artık, tamam mı? Peki, eyvallah. Şimdi ABC reel sayı iken A'nın sıfırdan farklı olmasını istiyoruz. Neden sıfırdan farklı olmasını istiyoruz? Çünkü buradaki A sıfır olursa bu ikinci dereceden, de, dereceden ifade de yok olacaktır. E yok olduğu için zaten biz bunun ismine sırf buradaki iki yüzünden ikinci dereceden diyoruz. E bunu kaybettiğimiz zaman bu ifade ikinci dereceden bir denklem olmaktan çıkacaktır. Bak buradaki B olmayabilir, C olmayabilir, onlar sıfır olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama A sıfır olmayacak. Bu şekildeki denklemlere İkinci dereceden denklemler diyoruz. Eğer bir sayıya eşitlik varsa o ifade denklemdir arkadaşlar bunu unutmayın. <gülüyor> Tabi bazen özdeşlik de oluyorlar ama mesela trigonometride veya birim çemberi düşünün. Ee, birim çember üzerinde x kare artı y kare eşittir bir. Birim çember üzerindeyse bu bir özdeşliktir mesela veya sin kare x artı kos kare x eşittir bir. Bu bir özdeşliktir, denklem değildir. O ikisi arasındaki ayrımı da ileriki videolarda çok daha net anlayacaksınız kitabın ilerleyen kısımlarında. Bu şekildeki denklemlere ikinci dereceden denklemler diyoruz. İkinci dereceden olmasının sebebini söyledik. Tabii bir de bir bilinmeyenli olduğunu da söyleyelim arkadaşlarım. Sadece x var burada bilinmeyen. Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökleri denir. Bu kökleri eğer alıp hepsini topladık bir araya bir kümenin içerisine koyarsak da o kümenin ismi de çözüm kümesi olur. İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı bakın sıfır, bir ve en çok iki olabilir. Şimdi çözüm kümesinin sıfır elemanlı olması demek demek ki çözüm kümesinin olmaması demek. Yani kökünün olmaması demek. Çözüm kümesi boş kümeymiş. Çözüm kümesi bir elemanlıysa arkadaşlarım demek ki çözüm kümesi, kümesinin içerisinde bir tane eleman var. Yani o denklemin aslına bakarsanız bir tane kökü var dersek işte orada hataya düşeriz. O denklemin yine iki tane kökü vardır fakat ikisi de birbirinin aynısı olduğu için o köklerden bir tanesini yalnızca o kümenin içerisine koyabilirim. Biliyorsun kümenin içerisine tekrar eden elemanlar yazamıyorduk. Bundan kaynaklı bir tane çözüm kümesinin elemanı olur veya bu elemanlar yani kökler birbirinden farklıdır ve çözüm kümesinin de iki tane elemanı vardır. Bu farklı durumların sebebini konunun ilerleyen bölümlerinde diskriminant başlığı altında çok iyi anlayacaksınız. Pekala. Şimdi ikinci dereceden denklemleri çözebilmek için bazı yöntemler mevcut. Şimdi bu yöntemleri inceleyip örneklerle anlamaya çalışalım. Çarpanlara ayırma yöntemi. Hani dedim ya videonun başında çarpanlara ayırmanın iyi olması gerek kardeşim. Eğer denklemi oluşturan ikinci dereceden polinom çarpanlarına ayrılabiliyorsa bu yöntem en çok faydalanacağımız yöntem olacaktır. Çünkü en kolay yöntem bu bir denklemi çözmek için. çarpanlar ayırma. Ayrılabiliyorsa tabi kolay bir şekilde. Sonuç olarak çoğu denklemi bakın çoğu denklemi çarpanlarına ayırabiliriz fakat ayıramadığımız takdirde onun içinde farklı yöntemler geliştireceğiz şimdi ee, diyoruz ki eğer denklemi oluşturan ikinci dereceden polinom eğer çarpanlarına ayırılabiliyorsa bu yöntem en çok faydalanacağımız yöntem olacaktır bu ax kar artı bx artı c eşit sıfır denkleminde şuradaki a dediğimiz değer bakın biz bu değere polinomlarda öğrendiniz tyt kitabında baş katsayı diyoruz eğer baş katsayımız birse Buna göre bir yöntem. Bu denklem x kare artı b x artı c eşit 0 haline alacaktır. Çünkü a'yı bir seçersem bir x kare x kare yapar. x kare artı b x artı c polinomu çarpanlarına, polinomunu çarpanlarına ayırmak için toplamları b ve çarpımları c olan iki tane sayı bulacağız. Toplamları b çarpımları c olan iki tane sayı elde etmemiz gerekiyor. Bu sayılara m ve n dersek eğer m ile n'nin toplamı b ve m ile n'nin çarpımı c olacaktır. Şimdi o halde ben bunu şu şekilde yazabilirim. Madem e, burada B gördüğümüz yere M artı N yazabilirim. C gördüğümüz yere de M kere N yazabilirim. Bakın yazmışız. X e, x kare artı BX artı C eşittir. X artı M çarpı X artı N. Ya, bir dakika dur dur orada dur. Hoş güzel de biz bunu niye X artı M çarpı X artı N'ye Çünkü şundan kaynaklı bak. X kare artı M artı N X artı M kere N yazmadık mı? Burası C idi şu da B idi sonuçta. Şimdi bakın ben burayı x'e x diye ayırdım. Çarpanlar ayırmayı biliyorsun. Burayı da m'ye n ye diye ayırdım. Bak çarpımları c'yi verdi. Toplamları burayı verdi. İşte bundan kaynaklı x artı m çarpı x artı n biçiminde biz bunu yazabildik. Çarpanlarına ayrılmış bir polinom elde ediyoruz. x artı m çarpı x artı n eşit sıfır ikinci dereceden denkleminin köklerini bulmak içinse artık çok basit. Ya şu sıfırdır diyorsun. Bakın burada. Ya da bu sıfırdır diyorsun. O halde bunu sıfıra eşitlerseniz birinci kökümüz eksi m gelecektir. Şu kısmı sıfıra eşit derseniz de ikinci kökümüz eksi neye gelecektir? Sonra ne mi oluyor? Şu oluyor. Çözüm kümesini yazarken de bu sadece sembolik bir harekettir. Öyle bir kural falan değildir arkadaşlar. Tamamıyla sembolik bir hareket. Daha küçük olan kökü başa, daha büyük olan kökü de sona yazacaksın. Eğer üç tane kökün varsa ikinci dereceden denklemler için mümkün değil. Üç tane köklü bir çözüm kümesi buldun. O halde bunları da yine küçükten büyüğe doğru sıralamak zorundasın. Ortanca ortada kalacak yani tamam pekala Şimdi 18. sayfamızın sağ üst tarafındayız İlk örneğimizde başlıyoruz olaya X kare eksi 4 x eksi 12 Hemen ne yapıyoruz bak burayı x ve x diye Çarpanlar alırsın niye x çarpı x X kare yapar burayı da Şu kısmı da Eksi 6'ya artı 2 derseniz bak Bunları çarp eksi 12 Topla eksi 4 mis O zaman ne yapacağız arkadaşlarım şunu Bununla bunu bununla bunu toplayacaksınız ve x eksi 6 çarpı x artı 2 eşittir 0 diyeceksiniz. Şimdi ya şurası 0'dır ya da burası 0'dır mantığıyla hareket ederek x eksi 6 0 x 6'dır. x artı 2 0 x eksi 2'dir. O halde buna x 1 buna x 2 diyebilirsiniz. Ve denklemin çözüm kümesi sorulmuştu. Açtınız parantezi küçüğü öne yazdınız. Eksi 2'yi büyüğü sona yazdınız. Eksi 2 ve 6. Şimdi bu aşamaya kadar her şey tamam normal çok güzel daha iyi daha detaylı neyin nereden geldiğini anlayın diye detaylı olarak verdim fakat bundan sonraki yapacağımız hareketler de şu arkadaşlar. Şunları falan böyle yazmana gerek yok şunu yapacaksın. Şurayı çarpanlarına ayırdın ya kök köklerden birisi şunun eksilisidir diğeri de bunun eksilisidir bak bunları buldun ya demek ki köklerimiz eksi 2 ve artı 6 diyebilirsin direkt bu aşamaya geçebilirsin tamam. İkinci örneğimize bakalım. X kare 12 artı 16 eşittir 0 bu denklemin çözüm kümesini bul demiş bize hemen ayırıyorum xe x, e x. E Burası hocam ve Burası da eksi 8 de eksi -2 yazarsanız bakın çarpımları artı 16 gelir toplamları eksi -10 gelir muhteşem O halde arkadaşlar köklerimiz neymiş hemen söyleyin 8 ve 2 2'ymiş çözüm kümemiz 2 ve 8 elemanlarından oluşur diyebiliriz devam ediyorum 3 örnekte. x kare artı pi eksi 2x Eksi iki pi eşit sıfır. Bu denklemi çöz demiş. Şimdi hocam pi mi niye karıştırdın ya? Yani Ben öyle sorardım hocama. Böyle değişik bir şey geldi. Yani, hocam onu niye karıştırdın derdim böyle. Hani sırada otururken. O da ters ters bana bakardı. Aynen şöyle bana bakardı. Yapabildim sanırım. Serdar hocam selamlar. Şimdi Serdar hocam lisedeki hocam. Evet x kare. Bakın arkadaşlar x'e x diye ayırdık. Tamam mı? Bu kısmı da çarpımları eksi 2 pi olsun toplamları pi eksi 2 olsun nasıl ayırırım bak pi ve eksi 2 çarp bunları eksi 2 pi topla bunları pi eksi 2 ne kadar basit o halde hemen yan yana yazabilirsiniz ama bize çarpanlar ayır ki kökleri bul demiş o zaman benim bir köküm eksi pi'dir diğer köküm de ikidir sonuçta pi'de bir sayı değil mi öyle dışlamak olmaz onu 3,14 gibi hatta diğer sayılardan daha üstün bir sayı çok daha fazla işe yarıyor eksi pi ve 2 çözüm kümesi Küçük olanı negatif olduğu için eksi P'dir. Büyük olanı da 2'dir. Çözüm kümümüz de budur. Peki hocam. Biz 3 örnektir. Şurası 1 ise diye çalışmalar yapıyoruz. Şimdi ya 1 değilse o zaman ne yapacağız? Onu da açıkladık. Bakın eğer ki <gülüyor> AX kare artı BX artı C 0 denkleminde A ve C çarpanlarını ayıracaksın. Eğer ki A 1 değilse. Bakın burayı çarpımları A olan P ve Q sayıları diye ayıracaksın. PX ve QX. Burayı da çarpımları C olan M ve N sayıları olarak ayıracaksın. M çarpı N C'ye eşit olacak şekilde. Sonra da şu kırmızı çizgilerle gösterdiğimiz gibi. P ile n'i çarpıyorsun. P çarpı N. Daha sonrasında arkadaşlarım Q ile M'yi çarpıyoruz. Q çarpı M. Tamam mı? Bunları topladığımız takdirde de neyi verecek bize B'yi? Bakın PN artı QM B'yi veriyorsa eğer. O halde düz bir şekilde mavi çizgilerle gösterdiğimiz gibi düz bir şekilde px artı m çarpı qx artı ne diye çarpanlarına ayırabiliyoruz. Tabii bunu biraz ayarlamak zorundasınız. Orası artık o anki yeteneğinize kalmış ama merak etmeyin arkadaşlar basit. Yani en kötü ihtimalle birkaç denemeden sonra çıkar. Tamam sana 10 saniyene mal olur. Ama sakin ol. Tamam sınav esnasındaysa özellikle sakin ol. Yoksa hiçbir zaman bulamazsın. Gözümün önündekini bulamazsın. Benim bir öğrencim vardı hocam 3 ile 4'ü çarptım cevabı da 6 yazdım demişti. Dikkat edin arkadaşlar tamam mı? Yani çarpma işleminde bile hata yapılabiliyorsa buralarda oho neler neler hiçbir zaman tam oldum demeyeceksin o yüzden şimdi bu biçimde çarpanla ayrılmış bir polinom elde ediyoruz peki bu polinomu elde ettikten sonra çarpanları sıfıra eşitliyoruz yani ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır diyorsunuz o halde arkadaşlarım birinci kökümüz m'yi karşıya atıyorsun p'ye bölüyorsun eksi m bölü p'dir diğer kökümüzde n'yi karşıya atıyorsun q'ye bölüyorsun eksi n bölü q'dur artık küçük hangisi ise Küçükten büyük doğrultuda sıralıyorsun. Bu kadar basit. Şimdi 18. sayfaya bitirdik. Geçtim 19. sayfaya. İlk örnek 4. örnek. 4x kare eksi 8x eksi 21 eşit 0 denkleminin büyük kökü küçüğünden kaç fazladır? Aslına bakarsanız e, ikinci videomuzda köklerle katsayılar arasındaki ilişkiler adlı başlığın altında sevgili arkadaşlarım Bunları direkt olarak çap diye bulabileceğimiz formüller vereceğiz ama şimdi değil. Öncelikle 4x kare eksi 8x eksi 21 şuraya yazdım. Şöyle. Bunu bir çarpanlarına ayıralım sizde. Hadi bakalım. Ben burayı 2x'e 2x diye ayırasım geldi şu an. Burayı da arkadaşlar örnek veriyorum. Eksi ee, 7 kere 3 geliyor aklıma hemen. Şöyle. Mesela çarpalım. Şununla şunu çarptım. 6x. Şununla şunu çarptım. Eksi 14x. 6 xten 14 xi çıkar. Eksi 8x'i verdim. Bak ortayı verdi. Tek denemede bulduk. Tamam pekala o halde ne diyoruz hemen yan yana düşünüyoruz ya 2x eksi 7 sıfırdır ya da 2x artı 3 sıfırdır diyoruz o halde x eşittir 7 bölü 2 gelir buradan da x eşittir eksi 3 bölü 2 gelir denklem çözmeyi biliyoruz pekala çözüm kümesi Ha pardon büyük kökü küçük kökünden kaç fazladır diye sorulmuştu hemen bulalım 7 bölü 2 büyük köktür eksi 3 bölü 2 de küçük köktür 7 bölü 2 eksi Eksi 3 bölü 2 dersek aradaki farkı buluruz Eksiler birbirini yiyecektir Artı yapacaktır 7 artı 3 10 gelir 10 bölü 2 yani 5 benim cevabım olur sevgili gençler 5 sorumuz Eksi 5x kare Eksi 13x artı 6 eşit 0 denkleminin Pozitif kökü hangi ardışık İki tam sayı arasındadır diye sorulmuş Hmm ee, Sorular gitgide farklılaşacak Dolayısıyla arkadaşlarım her soruya her soruya hazırlıklı olun Öncelikle bizim elimizdeki denklem eksi 5x kare eksi 13x ve artı 6 eşittir 0 denklemimiz. Pekala şimdi ben bunu bir güzel çarpanlara ayırmaya gayret göstereyim. Öncelikle burası kesinlikle eksi 5 x e x diye veya başka bir şekilde 5x'e eksi x diye ayrılabilir. Ama zaten burayı da ona göre ayarlayacağımız için burayı nasıl şekilde ayırdığının hiçbir önemi yok şu an. 6'yı ona göre ayırırsın en kötü. Şimdi ben burayı şöyle 3 ile çarpsam burayı da eksi 2 desem. Bakalım şimdi olacak mı? Şurayı artı 2 özür dilerim. Artı 2 artı 3 çarpımları 6 yapar. Şunu da şunu çarpın bakalım. Eksi 15x. Şunu da şunu çarpın. Artı 2x. Eksi 15x'e 2x eklersen. Eksi 13x gelir. Bak o da burada zaten sırıtıyor bize. Çok güzel. O halde arkadaşlarım ben diyorum ki. Bizim burada. Bir eksi 5x artı 2'yi sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Bir de x artı 3'ü sıfıra eşitlememiz gerekiyor. O halde arkadaşlar buradan 5 x eşittir 12 gelir. Yani x eşittir 12 bölü 5 gelir. Buradan da x eşittir eksi 3 gelir. Şimdi pozitif kökü hangisi? Şu negatif. Pozitif kökümüz arkadaşlar şu. 12 bölü 5 hangi ardışık 2 tam sayı arasındadır diye soruluyor. Bunu bulabilmek için de 12'yi tabii ki 5'e böleceksiniz. 2 defa var 2 kere 5. 10 çıkardım 2. Artık demek ki 2 küsür bir sayı olduğunu anladık. Tamam. Hatta 2 virgül 4'tür. Direkt yazalım. 2,4 hangi ardışık tam sayı arasında? Tabii ki 2 ve 3 arasında bir sayıdır. Denklemin büyük kökü diyeceğiz sevgili gençler. Evet, 5. sorumuzu da çözdük. Klas çözdük. Geçtik 6'ya. 6. sorumuzda yine e, garip bir soru. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, ben şurayı Mx diye ayırayım burayı da nx'ye ayırayım. Zaten çarpımları mn'yi verecek şekilde ayırmak zorundayız. mx ve nx gayet uyumlu. Şimdi geçtim buraya. Arkadaşlar burada da toplamları da unutmayın. mn nm kare olacak şekilde ayırmamız gerekiyor. O halde ben şu alta n'yi yazayım. Üst tarafa da m kareyi yazayım. Şimdi bak şunla mx'le n'yi çarparsan buradaki mn'yi bulabiliyorsun. Şimdi bize -nm kare lazım. Şuradaki n ile şuradaki m kareyi çarpacağım ama eksilisi lazım. Dolayısıyla bakın e, şu sağ tarafı çarparsanız n ile m karenin çarpımı eksi m kare n yapar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın çapraz çarpıyorum. mx ile n'yi çarptım mnx geldi. nx de eksi m kareyi çarptım eksi m kare nx geldi. x parantezini alırsanız mn eksi m kare n gelecektir. Bakın şuranın aynısı geldi. Burada m² n'nin yer değiştirmesi hiç problem değil. Çarpılıyor sonuçta. Peki demek ki bu şekilde ayıracağız. Yani benim bir mx eksi kareyi sıfıra eşitlemem gerekiyor. Bir de arkadaşlarım nx artı n'yi sıfıra eşitlemem gerekiyor. O halde buradan mx eşittir kare diyeceğiz. Ve x buradan m² bölü m gelecek arkadaşlar. Ve buradan da nx eşittir. Eksi n olacak. Yani x buradan eksi n bölü n'den eksi 1 gelecek. M kare bölü de m yapar arkadaşlar. Demek ki x bir mmiş kökümüz. Bir de eksi 1'miş diyebiliriz sevgili gençler. Evet hayırlı uğurlu olsun. 6. örneğimizi de çözdük. Şimdi farklı bir denklem çözme yöntemine geçiyoruz. Bu yöntemi çok iyi dinle. Çarpanlarını ayıramadığın çünkü ayıramayacaksın bazı sorularda çarpanlara. Çarpanlarına ayıramadığın tamam mı ifadeleri hep diyoruz ya diskriminanta bakalım o zaman. Ya bir dur diskriminanta bakmadan önce farklı bir yöntem daha var. Tam kare yöntemi. Bir ifadenin karesi olan ifadelere tam kare ifadeler diyoruz. A artı B ifadesinin karesi olan A kare artı 2AB artı B kare ifadesi bir tam kare ifadedir. Ve soruların içerisinde de ...hep bu ifadeyi veya bunun eksilisi olanı kullanacağız. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. X kare artı 2, X artı 1. Bakın, burada X'in karesi var, X'in karesi. Burada 1'in karesi var, 1'in karesi. Ortada da X ile 1'in çarpımının iki katı var. O halde tam karedir diyoruz ve buradan anlıyoruz tam kare olduğunu. X'in karesi, 1'in karesi, X ile 1'in çarpımının iki katı olan 2X. Buradan anlıyoruz. Ortada ikisinin çarpımının iki katı olacak. Şimdi gelin şuna bakalım. X kare artı 6X 9. Bak. X'in karesi var. Şurada ne var? 3'ün karesi var. Şurada ne var? 2 ile e, X ile 3'ün çarpımı 3X. 2 katı 6X var. O zaman bu X artı 3'ün karesidir diyoruz. X kare eksi 10X artı 25. Aradaki eksiden kaynaklı. X'i yazdım. Eksiyi yazdım. 25 neyin karesi? 5'in karesi. X 5'in karesi. Neden? Çünkü 5'in karesi 25. X de 5'in çarpımı eksi 5X. 2 katı eksi 10 yapar. Bundan kaynaklı. Geçtim alt tarafa. X'in karesi. Bak 400 neyin karesi? 20'nin karesi. Ortada ne var? X ile 20'yi çarptın. 20x, 2 katı 40x. Demek ki burası x artı 20'nin karesi. Geçtim bir alt satıra. Bu x'in karesi. Güzel. Arada eksi var. eksi de yazdım. Şimdi geldim buraya. 25 bölü 4. 5 bölü 2'nin karesidir. Ama dikkat et hemen burası böyle diye. Hemen yapıştırma. X eksi 5 bölü 2'nin karesi diye x çarpı 5 bölü 2 çarpı 2 ne yapar? 2'ler gider 5x mi yapar? Bak burada da 5x yazıyor zaten. Demek ki x 8'i 5 bölü 2'nin karesiymiş burası. Şimdi geçtim bir alt satıra. 121 bölü 4 neyin karesi? 11 bölü 2'nin 11'in karesi. 121 2'nin karesi 4. O halde x artı 11 bölü 2 yazdım. X çarpı 11 bölü 2 çarpı 2. Çat gitti. Ne kaldı? 11x. Ortadakini verdi mi? Verdi. O halde x artı 11 bölü 2'nin karesiymiş burası. Hemen şuna bakıyoruz. X arada eksi olduğu için eksi yazdım. 9 bölü 16 neyin karesi? Tabii ki 3 bölü 4'ün. Bakın o zaman x çarpı 3 bölü 4 çarpı 2. Bize neyi verir? Küt. Küt. Burası 2. 3x bölü 2'yi verdi. Var mı 3x bölü 2? Var. O halde x eksi 3 bölü 4'ün karesidir diyoruz buraya da şimdi geldim buraya x'i yazdım a kare bölü 4 neyin karesi Tabii ki a bölü 2'nin arada da artı var şimdi x çarpı a bölü 2 çarpı 2 2'ler gitti geriye x çarpı a kaldı Bak burada da a çarpı x var Demek ki veriyor x artı a bölü 2'nin karesidir diyoruz Evet bir ifadeyi tam kare hale getirmek için de işte yukarıda kullandığımız bu hepsinde çözerken kullandığımız yöntemi kullanacağız aradaki artılara eksilere dikkat edeceksin bunun dışında dikkat etmen gereken sadece ama sadece en sağdaki ve en soldaki ifadeler acaba neyin karesi bunu elde ettikten sonra sorunun çözümü çok daha basit hale gelecek daha buraya kadar çarpanlara ayırma Pardon özür dilerim tam kare ifade haline getirerek denklem çözmeyi daha göstermedik şu an tam kareye seni hazırladık Tamam şimdi gelin nasıl çözülecekmiş onu anlayalım bu yöntemi yani tam kare ifade haline getirme yöntemini çarpanlara ayırmak için kullanabiliriz Çarpanlara ayırmakta güçlük çektiğimiz ifadeleri Uygun formatta tam kare biçiminde yazıyoruz Gerisi çocuk oyuncağı Şimdi bakın X kare artı 6 x, x 5 eşit 0 denklemini bir düşünelim Bu denklemi önce tam kare ifadeye benzetelim Aman dikkat Bunu yaparken denklemi bozmayalım Denklemi bozmaktan kastımız ne? Yani Sol tarafa mesela bir şey ekledin veya bir şey çıkardın ya Sağ tarafa da aynı işlemi uygula Sol tarafa bir sayıyla mı çarptın sağ tarafı da bir sayıyla çarp Sol tarafa bir sayıya böldün sağına da aynısını yap Denklemi bozma Tamam denklemi sakın bozma Pekala Şimdi x kare artı 6 x 8'i 5'i düşünelim demiştik Bu bir tam kare mi? Tabi ki hayır ama tam kare hale getirilebilir Nasıl mı? Şu şekilde x kare artı 6 x var Bunun yanında ne olursa tam kare olurdu Artı dokuz. Hımm o zaman ben diyorum ki şurayı artı dokuz yapalım. X kare artı 6x artı dokuz. E denklem bozuldu. Bozulmaması için bu denklemin yine sol tarafının eksi beş olması lazım. Eksi beş olması için de dokuzdan on çıkarmamız lazım. Bak çok basit. Dokuzdan on çıkar. Ne kaldı? Eksi beş. Bak burada da eksi beş yazıyordu. Denklemi bozduk mu? Hayır. Denklem aynı denklem. Hiç sıkıntı yok. Peki şimdi artık çocuk oyuncağı. Arkadaşım diyoruz ki şu x kare artı 6, x artı 9 neyin karesi? Hocam x 3'ün karesi. O zaman eksi 14'ü at karşıya 14 mi gelir? Aynen öyle. Her iki tarafın kare kökünü alıyorsunuz. Böylelikle şuradaki kareden kurtuluyorsunuz. x artı 3 ya kök 14'tür diyorsunuz ya da eksi kök 14'tür diyorsunuz. Neden? Çünkü kök 14'ün de karesi 14, eksi kök 14'ün de karesi 14 çünkü. Dolayısıyla yine iki tane kök gelecek bakın. Birisi şu. Öteki bu. Yalnız bunlar hala kök değil. Biz ikisi yalnız bırakmaya çalışıyorduk ya. Atıyorsun ikisi 3'leri şey, karşı tarafa. Ne oluyor? Birinci kök. Kök 14-3. iken ikinci kök. Eksi kök 14-3 oluyor. 3'ü karşıya attığımız için. İşte bu kadar basit. Burada küçük olan kök. ikisi de eksili olduğu için şudur. Dolayısıyla bunu önce yazıyorsun. Diğerini sonra yazıyorsun. Şimdi gelin örneğimize bakalım. Bir çözelim bakalım onu. Daha iyi oturacaktır x kare eksi 4x eksi 13. Bak x kare eksi 4x artı 4 oluvereydi tadından yenmezdi. E neden olmasın o zaman arkadaşlar? Niye olmasın? Niye yapmayalım? Burada bizim neye ihtiyacımız var? Eksi 13'e. Burayı tekrar eksi 13 yapabilmek için ben bundan 17 çıkarırım. Bakın 4'ten 17'yi çıkarın eksi 13. Denklemi bozmadım. Eşittir 0. Şimdi şurası ne? x eksi 2'nin karesi değil mi? Eşittir diyorum eksi 17'yi karşıya attım 17. Artık gerisi çocuk oyuncağı. Her iki tarafın kare kökünü alıyorsun. X eksi 2 ya kök 17'dir diyorsun. Ya da X eksi 2 eksi kök 17'dir diyorsun. Bunu neden yapıyorduk? Çünkü kök 17'nin de eksi kök 17'nin de karesi 17 yapıyordu. Bundan kaynaklı. Artık diyorsun ki eksi 2'yi karşıya attım. X eşittir kök 17 artı 2. Veya eksi 2'yi karşıya attım. X eşittir eksi kök 17 artı 2 diyorsun. İşte bu birinci kök bu ikinci kök. Denklemin köklerini bulunuz demişti. Hayırlı olsun köklerimiz bunlar arkadaşlar. İşte tam kareyi ayırarak çözme yöntemi bu. Aynı kökleri diskriminant yoluyla da bulabiliriz. Sıkıntı değil. Ama diyorum ya diskriminant metodu çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Çünkü bir kere formüle bağımlı kalıyoruz. Formüle bağımlı kalırsan Allah göstermesin. Tabii ki bazı ifadeler için formül çok önemli. Ama formüle bağlı kalın formüller beni korkutuyor açıkçası. Çünkü ben sınav esnasındayım heyecanlıyım orada tık tık tık tık tık tık ilerleyen bir saat var Başımda iki tane gözetmem var Arkadaşların hepsi gergin Ben tam sınıfın ortasında oturuyorum ve aklıma bir formül gelmesi gerekiyor Yani sene. Yani ne kadar garip Dolayısıyla arkadaşlarım formüller beni her zaman korkutmuştur Önemli olan şey şu Abi formül benim ya Ben formülüm Formül benim Hiç sıkıntı değil Formülü kendim çıkarabilecek kadar matematik biliyorsam Matematikteki formüllerin canı cehenneme Hiç sıkıntı değil Tamam eskiden formül mü varmış ya <gülüyor> Selamlar Evet gençler devam ediyoruz 8. sorumuza X kare eksi 7x eksi 1 Hmm Hadi bakalım 7 2 katı 7 Ne yapacağız çok basit Bak, Çok basit X kare eksi <gülüyor> Şimdi birinci çarpı ikincinin ne olduğunu bilmiyorum Çarpı 2 Değil mi Şimdi birinci ile ikincinin çarpı bunun iki katı diyorduk çünkü. O zaman diyorum ki 2 çarpı x çarpı soru işareti bize 7x'i versin. 7x'i versin. Aradaki eksiyi saymadım. Eksi zaten burada var. E çok basit o zaman x'ler gitti. Soru işareti neymiş? 7 bölü 2'ymiş. Bak olay bitti. x kare eksi 7x. Demek ki ikinci neymiş? 7 bölü 2. 7 bölü 2'nin karesine 49 bölü 4. Tamam tamam. Eğer yukarıdaki eksi 1 değil de 49 bölü 4 olsaydı demek ki çok basit bir şekilde çarpanlarına ayıracakmış. Ama değil. Bize ne lazım? Eksi 1. 49 bölü 4'ten ben ne çıkarırsam eksi 1'i bulurum. Şimdi bunu e, düşünmemiz, tartışmamız gerekiyor. Tabii arkadaşlarım eksi 53 bölü 4 yazarsam ben buraya. Bak şundan şunu çıkar. Eksi 4 bölü 4 gelir. Bu da bize eksi 1'i verir zaten. Eşittir sıfırı çaktım ben buraya. Artık şu denklemle sevgili arkadaşlarım. Bakın şuradaki denklemle şu denklem birbirinin aynısı. Çok güzel. Şu kısım sarıyla işaretlediğim kısmı tam kare yapmak için uğraşmıştık. Demek ki burası x eksi 7 bölü 2'nin karesiymiş arkadaşlarım. Bunu da 53 4'ü de karşıya fırlattım ve 53 bölü 4 yazdım. Şimdi hikayenin devamı aynı. Her iki tarafın karekökünü kökünü alıyorsun. 1 x 7 bölü 2 ya 53 bölü kök 53 bölü 4'ün kare köküne 2 ya da x eşittir pardon x 7 bölü 2 Eşittir. Eksi kök 53 bölü 2'dir. Ve sevgili arkadaşlar bunu bu tarafa atıyorum bunu da bu tarafa atıyorum. Böylelikle ne geliyor? X eşittir. Kök 53 bölü 2 artı 7 bölü 2 geliyor veyahut X eşittir. Eksi kök 53 bölü, şurayı şöyle uzatalım. Eksi kök 53 bölü 2 artı 7 bölü 2 geliyor. Yani birinci köküm bu, ikinci köküm bu. Hangisi küçük alttaki eğer çözüm kümesi yazacaksan, eksili olduğu için alttaki küçük, öne bunu yazıyorsun, arkaya bunu yazıyorsun. Deltalı da çözten aynı şeyi bulacaktın. O halde tam kare yöntem aklımızda her zaman bulunsun arkadaşlarım. Bu bizim hayatımızı kurtarabilen bir yöntemdir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Evet 19. sayfayı da bitirdik ve devam ediyoruz. 20. sayfamızda 9. örnekle. 4 x kare. Eksi 20x artı 25 bölü 4. Eşittir x artı m'nin karesi. Bu eşitliği sağlayan m değerini bul demiş bize. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Burada iki yöntem gösterelim size. Yani detaylı anlatacağıma söz verdim. Dolayısıyla iki yöntem gösterelim tamam mı? Şöyle diyelim. Birinci yöntem 4'ü karşıya gönderin. 4x kare. Eksi 20x artı 25 eşittir. 4 parantezinde x artı m'nin karesi. Şimdi bunun için de 4x kare eksi 20x artı 25 eşittir diyorum. 4 parantezinde x artı m'nin karesini açacağım. x kare artı 2mx artı m kare yaptı. Şimdi de 4x kare eksi 20x artı 25 için 4'ü içeri dağıtalım. 4x kare. Artı 8m x artı 4 m kare yazdım. Bakın gençler, ya, 4 x kare diyor, x karenin katsayısı 4. Burada da 4 x kare, o zaman bunlar zaten birbirini götürüyorlar, gitti gitti. Geri kalan eksi 20 x, x'in katsayısı 8m, bu da x'in katsayısı. Demek ki 8m eşittir eksi 20 M eşittir buradan eksi 20 bölü 8miş. Bunu da 4 ile sadeleştirirseniz eğer eksi 5 bölü 2 yapacaktır m değerimiz. Bu ilk yöntemdi. İkinci yöntem olarak da aslına bakarsanız sadece e, matematiksel işlemler değişiyor. Hani yöntem dediğimiz öyle yöntem olarak algılamayın. Matematiksel işlemler değişiyor. O da şu şekilde bakın. Biz bu kesri şu şekilde parçalayabiliyorduk hatırlarsanız. 4x kare bölü 4 eksi 20x bölü 4 ve daha sonrasında artı 25 bölü 4 diye parçalayabiliyoruz. Yazalım. 4x kare bölü 4 eksi 4. 20x bölü 4 artı 25 bölü 4 eşittir. Şunu da karesini alın. x kare artı 2 mx x karesi yazdınız. Şimdi bakın 4x kare bölü 4 zaten x karedir. 20x bölü 4 5x'tir. 5x ve 25 bölü 4'ümüz var. Bu da neye eşitmiş? x kare artı 2 mx x artı m kare. x kareler zaten gidiyor ve x'in katsayısı -5, x'in katsayısı 2m olduğundan 2m eşittir -5 diyorsunuz. m de buradan -5/2 geliyor. Yani her halükarda m sayısını zaten işlemleri doğru yaptığınız müddetçe ee, bunu bulacaktınız. İki farklı matematiksel işlem bakımından farklı örnek gösterdim. Farklı şekilde çözüm yöntemi gösterdim. Artık hangisini beğeniyorsan o senin olsun. Tamam? Benden sana hediye. Evet. Diskriminant hesabıyla kök bulma yöntemine geçiyoruz şimdi de. Neleri gördük? Neleri gördük? Çarpanlara ayırma yöntemiyle kökleri bulduk. Bunda sıkıntımız yok dedik. Sonra tam kare ifadeye tamamlama yöntemiyle kök bulduk. Şimdi de arkadaşlarım varsayalım ki çarpanlarını ayıramadın. Tam kare yöntemle de o sırada aklına gelmedi. Şimdi ne yapacağız? Diskriminant yöntemiyle kök bulacağız. Şimdi burası biraz formüllü yer. Tamam mı? Burası biraz yer. Çünkü delta'nın bir formülü var. Bir de ekstradan delta'yı bulduktan sonra şu altta gördükleriniz kök formülleri var. Birinci ve ikinci kökün formülleri var. Bunları yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bunun üzerine duracağız. Formüller aslında basit formüller. Ee, bulunabilir mi? Yani kendiniz çıkarmaya çalışırsanız çıkaramayacağınız formüller. Onu aklınıza sok sokun bir kere. Yani çıkarırsınız da gündelik hayatta. Sınav esnasında oturup da bu formülleri çıkarmaya tabii ki kimse uğraşmayacaktır. O yüzden arkadaşlarım aklınızda bir yerde bunları bir post-it kağıdına yapıştırıp beyninizin bir yerine yapıştırırsanız on numara beş yıldız olur. Tamam. İstersen sınava kadar duvarına da yapıştırabilirsin. Pekala. Şimdi gençler başlayalım bu konumuza. Diyor ki diskriminant hesabıyla kök bulma yöntemi. Arkadaşlarım ikinci dereceden olan denklemimiz bu denklemin köklerini bulmanın bir diğer yolu da diskriminant yani Delta yöntemidir Delta'yı da nasıl gösteriyoruz? Şu Şimdi biliyorsun ki e, Türkçe'de küçük D harfi bu Büyük D harfi de bu Arkadaşlarım e, Şimdi Yunan alfabesinde Latin alfabesi denmiyor sanırım Latin alfabesi bizim kim oluyordu? Sanırım öyle bir şey oluyordu Yunanların kullandığı diyeyim ben size tamam? E, <gülüyor> Yunanların kullandığı alfabede D harfi arkadaşlarım bu yani birbirine zaten aşırı derecede benziyor büyük D harfi bu ee, hatta ve hatta bu konuyu unutmayın türev ve integralde e, türev ve integralde diferansiyel kavramını işlerken de hatırlatacağım size çünkü xlerin mesela ylerin değişim miktarının xlerin değişim miktarına böldüğünüz zaman aslına bakarsanız bu ifade sonsuz küçüklükte yerlere gittiği zaman yani sonsuz küçük değer aralıklarında çalıştığımızda o yüzden de D'yi küçültüyoruz. Y'lerin değişim oranı bölü, X'lerin değişim oranı bunları böldüğümüz zaman buna da türev diyoruz mesela. Tamam. Gibi gibi bunlara şimdi bahsedip de kafanızı yormayıp delta D harfi arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. AX kare artı BX artı C eşit sıfır denkleminin diskriminantı B kare eksi 4 AC ile hesaplanır gençler. B kare eksi 4 AC Diskriminant yani delta hesaplandıktan sonra kökler aşağıda verdiğim iki kuralla hesaplanıyor. Birinci kuralımız bu. ikinci kuralımız bu. Sana tavsiyem ikisini de ezberleme. Sadece ama sadece şunu bilsen yeter. Sadece bunu bilsen yeter. Neden? Çünkü sen bir kökü gittin. A- kök B buldun mesela. Diğer kök A artı kök B gelmek zorundadır. Veya bunu işte m artı kök ne geldi bu m eksi kök ne gelmek zorundadır yani birbirinin eşleniği gelmek zorundadır sevgili arkadaşlarım eğer ki katsayılar rasyonelse ki katsayılar da genelde rasyonel olur zaten tamam pekala şimdi madem formüllerimizi öğrendik konumuzu da anladık devam edelim örneklerde pekiştirelim arkadaşlar x kare eksi 3 x eksi 10 bunun köklerini öğrendiğiniz tüm metotlarla bulun demiş hadi bakalım başlıyor muyuz tüm metotlarla İlk metodumuz neydi arkadaşlarım? Çarpanlara ayırma. Şuraya yazalım yani adım adım gidelim, olmaz mı? Şuraya sevgili arkadaşlarım birinci yöntem diyelim. Bir. Çarpanlar ayıracağız. Nasıl ayırdık çarpanlarına? X kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0'u ben x'e x diye burayı da eksi 5'e artı 2 diye ayırırsam çarpımları eksi 10, toplamları eksi 3 geldi mükemmel. O zaman x 1 eşittir direkt 5 diyoruz x2 eşittir. Direkt ne diyoruz arkadaşlarım? Eksi 2 diyoruz. Bu cepte. Birinci ve ikinci kökleri bulduk. Pekala. Şimdi geçelim ikinci yöntemimize. Tam kareyi tamamlayalım. Bakın şunu yapabiliyorsanız tam kare falan mecbur değil ha. Yanlış anlaşılmasın bunlar. Birinciden yani çarpanları ayırma yöntemiyle çözebiliyorsan ne hala? sıkıntı yok. Çöz gitsin. Bizi ilgilendirmez o. Çözemediğin takdirde de Kullan bu diskriminant ve tam kare yöntemini Tamam mı İkinci yöntemimiz tam kare yöntemiydi X kare Eksi 3x bak burası tek sayı O halde 2 çarpı 1. çarpı 2 Eğer bize 3x'i veriyorsa Bu soru işareti x'ler giderse arkadaşlarım 3 bölü 2'dir Dolayısıyla x kare eksi 3x Demek ki ikincisi 3 bölü 2'ymiş Yani bunun karesi 9 bölü 4 diyeceğim 9 bölü 4'ü bulduktan sonra bana buranın neyi, neyi vermesi lazımdı? Eksi 10'u vermesi lazım. Denklemi bozma demiştim. O halde eksi 10'u verebilmesi için bize eksi 40 bölü 4 lazım. Dolayısıyla ben buradan 49 bölü 4'ü çıkaracağım arkadaşlar ve sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi pekala. Bakın 9'dan 49'u çıkarın. Eksi 40 bölü 4'den eksi 10'u bulursunuz yine. Bakın şurası neyin karesi? X, a, eksi, x eksi çünkü arada ikisi var. 3 bölü 2'nin karesi arkadaşlar. Eşittir diyorum 49 bölü 4. O halde x eksi 3 bölü 2 şunun kare ya 7 bölü 2'dir ya da bu x eksi 3 bölü 2 eksi 7 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 2'yi karşıya atıyorsunuz x 7 bölü 2 artı 3 bölü 2'dir veyahut x eşittir eksi 7 bölü 2 artı 3 bölü 2'dir diyoruz. Buradan şunları toplarsanız birinci kökümüz 7 artı 3 10 yapar onu 2'ye böldünüz 5 geldi. Eksi 7 artı 3 daha eksi 4 yapar. 2'ye böldünüz. İkinci kökte eksi 2 geldi. Bakın 5 ve -2'ydi Bakın 5 ve eksi 2. Şimdi ise sevgili arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Artık 3. yönteme bakıyoruz. Diskriminant. Bunu bu videoda ilk defa çözeceğiz. Diskriminant yöntemiyle kök bulmayı. Dolayısıyla dikkatli dinliyorsunuz. Denklemimiz bizim x kare eksi 3 x eksi 10'du. Velev ki varsayalım ki çarpanlarına ayıramadın. O halde diyorsun ki. Deltasını bulacağım ben bunu Delta neydi b kare 4 ac Şimdi b'miz burada eksi 3 a'mız 1 C'miz de eksi 10 yazalım 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı c'miz eksi 10'du Dolayısıyla şurası 9 Bak eksi eksi artı yapar burası da 40 40 artı 9'dan deltana gelir 49 Şimdi benim birinci kök formülüm Neydi eksi b artı Kök delta bölü 2 a Diğeri de şunun eksilisiydi Ezberlemenize gerek yok demiştim çünkü zaten eksilisi olacak. Eksi B eksi kök delta bölü 2 idi. Peki B'miz eksi 3 olduğu için yerine yazıyorum 3. Deltamız 49'du. Kök 49 ne yapar? 7 yapar. A'mız 1'di arkadaşlarım. 2 kere birkaç yapar? 2 yapar. Buraya geçtim. E, burası da yine 3. Bu sefer eksi diyorum. 7 bölü 2. Bakın 3 ile 7'yi topla. 10 2'ye böl 5. 3'ten 7'yi çıkar. Eksi 4 2'ye böl eksi 2. Bakın yine 5 ve eksi 2 köklerini bulduk. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bunu sakın unutmayın. Çarpanlarını ayırabiliyorsanız ne ala? Ayırın ve çözün. Zaten illaki bunu yapacaksın, illaki şunu yapacaksın demiyorum ben size. Diyemem böyle bir iddiam olamaz. Bunu diyorsam ben kötü bir adamımdır. Tamam? Bunu diyemem arkadaşlar. Zamanınızı kaybetmenizi elbette istemiyoruz. Hiçbir hocanız istemiyor. Sadece anlaşılması açısından diyorum ki, Velev ki çarpanlarını ayıramadın, bunlara mecbur kalıyorsun. Tamam? Bunlara mecbursun. Şimdi 20. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik ve diskriminanta göre denklemlerde yorum yapma kısmı. Burası, burası, burası inanılmaz önemli. Çünkü bunu 6 konu sonra, 7 konu sonra türevde de işleyeceksin. Türevde bile işine yarayacak. Hatta türeve kadar beklemeden eşitsizliklerde ve parabolde de yine kullanacaksın. Dolayısıyla algılarını aç, ve çok dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi arkadaşım. Diskriminanta göre denklem yorumu yapma dedik. Diskriminantı hesapladığımızda karşımıza çıkan sonuç bize ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi hakkında yorum yapabilme imkanı sunar. Bakın sadece yorum yapabiliyoruz. Bu konunun başında bahsettiğimiz çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği değerler hakkında cümleyi lütfen rica ediyorum tekrardan hatırla. İlk olarak. Delta sıfırdan büyük olması durumu. Eğer delta sıfırdan büyükse denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü vardır diyoruz. Delta sıfırdan büyük geldi. Delta'yı hesapladın. B kare 4 acı sıfırdan büyük mü geldi? O zaman diyorsun ki bu denklemin birbirinden farklı iki tane gerçel sayı olan kökü var. Denklemin çözüm kümesi de iki elemanlıdır. Çünkü birbirinden farklı olduğu için çözüm kümesini yaşayanı attığın zaman birbirinden farklı iki tane eleman yazacaksın. Ve çözüm kümesi iki elemanlı olacak. İkinci durum delta sıfırsa b kare 4ac'yi hesapladın ve karşına sıfır çıktı Diyorsun ki o zaman Delta sıfırsa Denklemin çakışık iki reel kökü vardır Çakışık ne demek? Birbirine eşit olan iki tane kökü vardır demek Ve Birbirine eşit olduğu için örnek veriyorum iki tane kök buldun ikisi de beş E sen bunları aldın çözüm kümesinin içerisine attın İki tane beş yazamazsın kümenin içerisinde Bir tane beş yazacaksın O yüzden de bizim çözüm kümemizin eleman sayısı kaç olacak? Bir elemanlı olacak yani çözüm kümesi tek elemanlıdır ve son durum delta sıfırdan küçük ise denklemin reel kökü yoktur. Burada şu kelime çok önemli reel kökü yoktur. Eğer bu denklemin kökü yoktur dersen tövbe komple hata yapmış olursun kökü var ama reel değil tamam dolayısıyla bu denklemin reel sayılardaki çözüm kümesi de boş kümedir. Bakın ısrarla söylüyorum reel sayılardaki çözüm kümesi de boş kümedir. Ancak yine her zaman olduğu gibi 2 tane kökü vardır onu unutmayın. Sadece bu kökler reel değildir. Nasıl köklerdir? Karmaşık köklerdir ki bu konunun sonunda karmaşık sayıları işlerken de bunları bulduracağım sizlere. Pekala örnek 11. M bir gerçek sayı. x kare eksi 5x artı 2 artı m eşit 0 denkleminin birbirinden farklı 2 adet reel kökü gerçek kökü vardır. Buna göre m'nin alabileceği değerlerin kümesini bulunuz. Demek ki birbirinden farklıysa delta sıfırdan büyük olacak. Hemen deltasını buluyorum. B'miz eksi 5. B kare. Yani eksi 5'in karesi. Hatta yazalım önce deltayı. B kare eksi 4 ac. B'miz eksi 5 olduğu için karesi 25. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de 2 artı m. X'siz kısım C'ydi biliyorsunuz. O halde 25 bakın şurası 4 yapıyor. Eksi 4 yapıyor. Eksi 4'ü içeri atın. Eksi 8. Eksi 4 m olsun. Sıfırdan büyüktür dedim. Eksi 4m'yi bu tarafa gönderdim. 4m, bakın 4m bu taraf olduğu için küçük olacak. 4m küçüktür. 25'den 8'i çıkarın arkadaşlar ne gelir? 17 mi gelir? Demek ki m küçüktür 17 bölü 4'müş. Bana diyor ki m'nin alabileceği değerlerin kümesini bulunuz demiş. m'nin alabileceği değerlerin kümesi m elemandır. Eksi sonsuzdan 17 bölü 4. Bakın dahil mi değil. O halde açık aralık diyeceğiz. Demek ki m sayısı bu aralıkta olacak sevgili arkadaşlar. Geçtim ikinci örneğime. X kare eksi 8x artı m artı 3 eşit 0. Çakışık iki tane reel kökü varsa bu ne demekti? Delta'nın 0'a eşit olduğu durumdur işte arkadaşlar. Pekala, deltayı 0 eşitleyeceksiniz. Delta'mız b kare eksi 4 idi. B'miz burada eksi 8. Al karesini 64. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 3 diyorsunuz. Bu da neye eşit olacakmış? 0'a. 64 eksi 4m. Bakın şurası eksi 4 olduğu için içeri dağıtıyorum. Eksi 4m. Eksi 4 kere 3 de eksi 12 yapar. Eşittir 0 dedim. 4M'yi karşıya attınız. 4M eşittir. 64'den 12'yi çıkardınız. 52 geldi. O halde M kaçtır arkadaşlar? 13'ün ta kendisidir. M kaçtır diye sorulmuştu M 13'müş sevgili gençler. Tabi burada delta'yı hesaplamadan da yapılabilirsiniz. Bu da size SML hocanızın iyiliği olsun. Nasıl mı? Ulan tam kareyi öğrendin ya sen az önce. 10 dakika önce tam kareyi öğrendin. Arkadaşlarım. Denklemlerin... Çakışık iki tane reel kökü varsa o denklem tam karedir. Tamam. Çakışık iki reel kök varsa o denklem yaz buraya. Demek ki o denklem tam kareymiş diye De buraya. Bir an içindeki Ankaralı canlandı. Ankara'da biz hani şiveli konuşmalarda demek yerine demek deriz mesela ondan yani. O denklem tam kare değil. Tamam mı? Peki. Bu arada hani Ankara, Ankaracadan bahsederken ben tam bir koyu Ankaralıyım arkadaşlar yani hani benim babam Ankaralı, dedem Ankaralı, onun babası, babasının babasının babası, herkes Ankaralı bizde. Sadece çok eski zamanlardan bir gürcü göçmenliği varmış. Dolayısıyla gözler o yüzden bence yeşil veya mavi, saçlarda o yüzden sarı arkadaşlar. Ama Ankara şivesi bende hakim yani Öyle bir ortama gittiğimde mesela bir köye gittiğim zaman köyümüzde zaten Ankara'da olduğu için köye gittiğim zaman veya e, ailemle falan bazı böyle konuşmalarda falan e, o ana şiveme dönüş yapıyorum. Yani bildiğin Ankara'ca konuşuyorum. <gülüyor> Ankara'ca konuşuyorum yani tamam mı? Ama e, ortamına göre davranabiliyorum. Yani gayet diksiyonu da konuşabiliyorum. O yüzden e, bu özelliğimden kaynaklı şanslı olduğumu hissediyorum. Sizlere karşı böyle konuşuyorum O denklem tam kare Diyecekmişsin tamam mı Peki madem tam kare Soruyu da baya boşladık X kare eksi 8x e, tam kare Denklemde burasının ne olması lazım Gençler burasının ne olması lazım Tabii ki 16 olması lazım X kare eksi 8x Artı 16 bu bir tam karedir Nereden anladık Şunun yarısının karesi burada olmak zorundaydı Oo çok güzel Pekala o halde arkadaşlarım buranın 16 gelebilmesi için M artı 3'ün 16 olması lazım. M de kaçmış 13. Kuş. Bakın çok daha kısa bir şekilde elde edebilirsiniz bunu. Peki şimdi 20. sayfamızı çözdük bitirdik ya. Geçtik 21'e. 21. sayfada sevgili arkadaşlarım zaten CAM programında da görüyorsunuz. Şuraya kadar işledikten sonra şuradaki ikinci dereceden denklemlerin kat ile kökleri arasındaki ilişkiyi bir diğer videoya sakladım. CAM programında zaten belirtmiştik. 13. örneğimize şimdi bakıyoruz. A bir gerçek sayı olmak üzere x kare eksi 4x artı 2 artı a eşit sıfır. Bu denklemin reel sayılarda çözüm kümesinde eleman yokmuş. Yani delta küçükmüş sıfırdan tamam mı? Şimdi deltasına bakalım. 4ün karesi 16 eksi 4 çarpı a'sı 1 1 çarpı c'si de a artı 2. Sıfırdan küçüktür dedik. Bakın 16 eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 4 a eksi 8 dediniz küçüktür sıfır. Buradan eksi 4 ay karşı yattınız 4 a diye geçti büyüktür dediniz 16'dan 8 çıktı 8 4 a 8'den büyükse her iki tarafı 4'e bölün a büyüktür 2 gelsin a'nın değer aralığını bulunuz demişti demek ki a elemandır 2'den büyük her şey yani 2 ile sonsuz aralığı diyeceğiz. Evet bu sorumuzda çözdüğümüze göre geçtik 14'e b ve c reel sayılar olmak üzere x kare artı bx artı c eşit 0 ikinci dereceden denkleminin diskriminantı neymiş deltaymış. Eksi b eksi kök delta. Eşittir eksi 5 olduğuna göre. Denklemin küçük kökü kaçtır diye sormuş. Bak şimdi. Ben sana bir şey göstermek istiyorum burada. 1. Şunu aklında tut. Tamam. 1. Bunu aklında tut. 2. şuraya hatırla. Şunu hatırla. Eksi b eksi kök delta. Hatta ben şunu şuradan alayım. Formülü buradan alayım arkadaşlar. Gidelim şu sorumuzda şuraya yapıştıralım. Evet ne kadar da birbirine benzeyen ifadeler değil mi? Eksi b eksi kök delta Eksi b eksi kök delta Şimdi ben Diğer köküm neydi benim? Eksi b artı kök delta bölü 2 idi Yani biz buna büyük kök şuna küçük kök demiştik değil mi? Bana neyi soruyor? Küçük kökü soruyor E çok basit artık gerisi Şunu yapıyorsunuz Eksi b eksi kök delta bölü 2a A burada kaç? 1 O halde 2 diyorsunuz İşte bu soruluyor bize E gençler şunu bana vermemiş mi soru? Vermiş. Aha 5'miş. Bak burada. Eksi 5'i 2'ye bölerseniz küçük kökü bulursunuz o halde. 5 2 benim küçük kökümüş. Tamam. 15. örnek. Devam. A artı 1 çarpı x kare artı 2 ax artı ax'ı 2 eşit 0. İkinci dereceden denkleminin çakışık iki reel kökü olduğuna göre a kare 2 a kaçtır? Şimdi çakışık kökleri varsa demek ki delta 0'mış. Bu 1. Tabi burada tam kareyi yediremiyoruz. Tam karedir ifade diyemiyoruz. Niye? Hani diye de biliriz. Belki bir şeyler de bulabiliriz ama burada a artı 1 olduğu için o iş biraz yaş. Şimdi deltasını bulalım o zaman. Benim b sayım burada 2a. 2a'nın karesi 4a kare. Eksi 4 çarpı. A'mız kaç? A artı 1. Onu da yazdım. Ve son olarak çarpı a eksi 2. Neymiş arkadaşlar? 0. Şimdi açalım burayı biraz. 4a kare eksi 4 parantezinde a artı 1 ile a eksi 2'yi çarparsanız a kare eksi a 2'yi bulursunuz eşittir 0. Burada 4a kare dediniz eksi 4'ü içeri dağıtıyorsunuz eksi 4a kare artı 4a ve artı 8 geldi. Kaçmış arkadaşlar bu sıfıra eşit olmak zorundaymış. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama buradaki artı 4a kare ve eksi 4a kare birbirini götürdükten sonra 8'i karşıya atarsanız 4a eşittir eksi 8 gelecektir. Ve a buradan eksi 2 olacaktır. a'yı bulduk mu arkadaşlar? Bulduysanız hayırlı uğurlu olsun. Çünkü soru bitti. Neden mi? Çünkü sadece bunu sormuş. a'yı eksi 2 bulduk ya yerine yazın. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere eksi 2 kaç? E o da 4. 4 artı 4 kaç yapar? 8 yapar cevabımız. Demek ki 8 olacakmış. Evet artık videonun neredeyse sonuna geldik. Bir notumuz ve hemen bir örneğimiz var. Lütfen çok kısa kaldı. Bak 50 dakika olmuş neredeyse. Çok kısa bir yer kaldı. Onu da işleyelim. seni azat edeceğim. Sonraki videoda görüşürüz diyeceğim. ABC. Gerçek sayılar ve A0'dan farklı olmak üzere. AX kare artı BX artı C eşit 0. ikinci dereceden denkleminin köklerinin rasyonel olabilmesi için aynı denklemin diskriminantının karekök dışına çıkması gerekir. Aksi kökler rasyonel değildir. Yani ne demeye çalışıyoruz? Hani bizim bir kök formülümüz vardı ya. Eksi b artı kök delta bölü 2a diye artı veya eksi diyorduk buraya değil mi? İkisinden birisi. Birisi büyük öteki küçük kökü veriyordu. Şimdi bu ifadenin rasyonel olabilmesi için yani kök dışından çıkabilmesi için e doğal olarak b zaten rasyonel. 2a zaten rasyonel. O zaman kök delta'nın da rasyonel olması lazım. Eğer kökün içerisindeki bir sayı rasyonelse demek ki şu içerideki deltamız tam kare bir sayı olmak zorunda. Yani karesel bir sayı olmak zorunda. Ya o karesel sayı ne? Kök dışına çıkabilen sayı. Mesela sıfır gibi. Mesela bir gibi. Dört, dokuz, on altı, yirmi beş, otuz altı, kırk, dokuz, altmış dört gibi ne olması gerekiyor? Bir sayının karesi olması gerekiyor. Çok güzel. Eğer ki neyse bize ne diyorsa kökler rasyonel diyorsa. Oku bakayım soruyu. Şöyle bir denklem vermiş. M pozitif demiş. Denklemi rasyonel köklere sahip olduğuna göre diyor. He, tamam. M kaç farklı değer alır? E madem öyle şöyle diyeceğiz biz o zaman. Bizim deltamız karesel olmak zorunda. Delta karesel olmak zorunda. Yaz bunu buraya. Bunu buraya yazarsan karşına bu tarz bir soru çıktığı zaman her zaman bu yazdığın aklına gelecek. Hiçbir, hiçbir zaman unutmayacaksın. Şimdi o zaman gelin deltayı bulalım biz. B kare 5'in karesi 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'i yazmıyorum ya da yazalım. Çarpı m. Ne olmak zorundaymış? Karesel. Bu delta idi çünkü. Peki 25 eksi 4 m yapmaz mı bu? 25 eksi 4 m eşittir bir sayının karesi. P kare diyelim ona da. Peki m'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Aklımıza ilk gelen tabii ki m'nin 0 olma durumu. Çünkü 25'ten 4 kere 0 yani 0'ı çıkarırsanız 25 bir kareseldir ama m'yi pozitif kabul ettiği için m'yi 0 seçemiyorum. Peki m 1 olursa burası 24 olur. Karesel değildir. Pardon. m 1 olursa burası 21 olur. Karesel değildir. m 2 olursa 25'ten 8'i çıkardınız. 17 geldi. 17 karesel değildir. m 3 olursa 20 25'ten 12'yi çıkardınız arkadaşlarım. 13 oldu. 13 karesel Değildir. Daha sonrasında e, m'nin pozitif tam sayı olduğu için bu arada bunları yapıyoruz. Yoksa ben 25-4m'yi pek tabi 16'ya da eşit diyebilirim. Yapabilirim bunu. Sonuçta m rasyonel gelir ama tam sayı dediği için mecburen tam sayılardan ilerliyoruz. Devam. Eğer ki m 4 olursa 25'ten 4 kere 4 16 çıkardığınız 9 kaldı. 9 kareseldir. Dolayısıyla m'nin alabileceği ilk değeri bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. 4. Devam. M 5 olursa arkadaşlarım 4 kere 5 20 yapar. 25'ten 20'yi çıkardığınız 5 karesel değildir. M 6 olursa 4 kere 6 24'tür. 25'ten 24'ü çıkardığınız 1 kaldı 1 kareseldir. Demek ki M'nin alabileceği bir diğer değerdi de kaçmış? 6'ymış. M 7 olursa 25'ten 28'i çıkardığınız eksi 3. Negatif sayıların hiçbiri zaten karesel değildir. O halde arkadaşlarım m'nin alabileceği 4 ve 6 olmak üzere kaç farklı değer alır diye sormuştu. 2 tane değer alır sevgili arkadaşlar. Böylelikle de 16. sorumuzun ve 2. sevgili arkadaşlarım dereceden denklemlerde ilk videomuzun da ilk dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Evet şöyle ben size gül cemalimi büyük göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlarım çok tatlı ve çok klas bir dersti bence ee, Bence çok verimli bir ders oldu Umarım sen de bu dersten eğlenmişsindir ve keyif almışsındır Ve en, tabii en önemlisi bir şeyler öğrenmişsindir Bir şeyler değil dersin tamamını öğrenmişsindir diye umuyorum ee, Bu kadar keyifli ve eğlenceli bir dersin sonunda da Zaten öğrenmeme gibi bir lüksün de yoktur diye düşünüyorum Arkadaşlarım artık ikinci dereceden denklemlerin ikinci videosunda İkinci dereceden denklemlerin katsayıları ile kökleri arasındaki ilişkiyi ele alacağız ve inanılmaz derecede güzel detaylar vereceğim sizlere. Ee, yani beni izliyorsanız bir ayrıcalığınızın olması gerekiyordu sırf o yüzden. Başka bir sebebi yok tamam mı? Ha bir de sınavda herkesin bir adım önünde olabilmesi için. Arkadaşım hoşça kal, sağlıkla kal. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Ve tabii ki de tabii ki son olarak bol bol matematik çalışmayla lütfen bir